Diyelim ki bir çemberimiz var. Ve çemberimizin çapı şöyle olsun. Evet. Buna çemberin çapı diyoruz. Bu çapın bir kenarını oluşturduğu bir üçgenimiz var. Ve çapın hemen karşısındaki açı, yani onun tepe noktası çember üzerinde bulunuyor. Üçgenimiz şu şekilde. Bu videoda size anlatacağım konu, bu tür bir üçgenin dik açılı üçgen olacağıdır. 90 derecelik köşe, çemberin karşısında bulunmaktadır. Şu anda hemen bunu işaretlemiyorum ki işin tadı kaçmasın. Evet, şimdi bakalım bunu göstermek için neler yapabiliriz. Öğrendiğimiz konular arasında çevre açısı ve bu açının aynı yaya bakan merkez açıyla olan ilişkisi bulunmakta. Şimdi buna bakalım. Diyelim ki buradaki bir çevre açı, buna teta diyelim. Ve diyelim ki şu da benim çemberimin merkezi olsun. O zaman buradaki açı bir merkez açı olacaktır. Bu yarı çap, bu da aynı yarı çap, yani aslında ikisi aynı mesafe. Fakat daha önceki videolarda öğrendiklerimizi hatırlarsak, bu çevre açı buradaki yaya bakar. Bu aynı yaya bakan merkez açı da, bu açının iki katı büyüklükte olacaktır. Bunu daha önceki videolarda ispatlamıştık. Yani bu açı, 2 teto olacaktır. Bu, aynı yaya bakan merkez açıdır. Şimdi buradaki üçgen, işte bu üçgen bir ikiz kenar üçgendir. Döndürüp şu şekilde de çizebilirim onu. Evet, olduğu gibi ters döndürürsem de yeşil taraf aşağıya gelecektir. Her iki kenarının uzunluğu da r, yani yarı çap kadardır. Bu tepedeki açı 2 teta'dır. Benim burada tek yaptığım şey, bu üçgeni almak ve döndürüp bu şekilde çizmek oldu. Bu kenar, oradaki şu kenarla aynı. İki kenara eşit olduğu için, bu bir ikiz kenar üçgendir. Ve dolayısıyla, bu tabandaki iki açı da eşit olmak zorunda. Şu ve şu eşit olmalı. Ya da şöyle çizip gösterirsek, şu açıyla şu açı eşit taban açılarıdır. Evet, teta'yı zaten kullanmıştık. Bu açılar için, bu kez x kullanabiliriz. Yani, bu açı x ise, şu açı da x olmak zorunda. Peki, bu x'in değeri nedir? Şöyle diyebiliriz. x artı x artı 2 teta eşittir 180 derece. Bunların hepsi de aynı üçgen içerisinde bulunuyor değil mi? Bunu yazalım. x artı x artı 2 teta'mız var ve bunların toplamı 180 dereceye eşit olmak zorunda. Ya da 2x artı 2 teta eşittir 180 derece. Ya da 2x eşittir 180 eksi 2 teta diyebiliriz. Her iki tarafı 2'ye bölersek, şuna ulaşırız. x eşittir 90 eksi teta. Yani x'in değerine ulaşmak için, 90'dan teta'yı çıkarıyoruz. Bakalım bu konuda daha neler yapabiliriz? Mesela buradaki üçgene bakabiliriz. Bu üçgenin bu kenarı şöyle bir uzunluğa sahiptir. Ve aynı zamanda çemberin de yarıçapıdır. Burasını daha önceden çemberin yarı olarak işaretlemiştik zaten. Bir kere de şunu tekrarlayalım. Bu bir ikiz kenar üçgendir. Bu iki kenar eşittir. Ve dolayısıyla bu taban açıları da eşit olacaktır. Yani bu bir teta ise, bu da teta olacaktır. Aslında bu bilgiyi biz, çevre açıları ve onlarla aynı yaya bakan merkez açıları ile olan ilişkilerini göstermede kullanırız. Yani buna teta dersek, bu da tetadır. Çünkü bu bir ikizkenar üçgen, değil mi? Peki bu durumda buradaki açı nedir? O da teta artı 90 eksi teta olacaktır. Şuradaki açı, şuradaki şu açı teta artı 90 eksi tetadır. Teta'lar birbirlerini götürürler. Dolayısıyla üçgenimizin bir kenarı çemberin çapı oldu ve üçgenin tepe açısı da çemberin merkezinin tam karşısında. Çember üzerinde olduğu her durumda, buradaki şu açı her zaman dik olacaktır. Ve de üçgenimiz dik üçgen olacaktır. Örneğin şöyle rastgele bir üçgen çizsem bile, yani şurada bir noktadan başlayıp, şu şekilde çizersem, sonuç bir dik açılı üçgen olacaktır. Şuraya da şöyle bir şey çizsem ve şöyle devam etsem, bu da bir dik açı oluşturacaktır her zaman için. Bunların hepsini de aynı mantıkla kanıtlamak mümkün. Aslında buradaki çizim yöntemini çok genel tuttum ki bu tür üçgenlerden herhangi birine uygulanabilsin.